Ne kadınlar sevdim Zaten yoktular Yağmur giyerlerdi sonbaharda bir Azıcık okşasam sanki çocuktular Bıraksam korkudan gözleri sislenir Ne kadınlar gördüm Zaten yoktular Böyle bir sevmek görülmemiştir. Hayır, sanmayın ki beni unuttular. Hala ara sıra mektupları gelir. Gerçek değildiler, biri umuttular. Eski bir şarkı, belki bir şiir. Ne kadınlar sevdiğim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir bulut tular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir? Ne kadınlar sevdiğim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir.